Kurtuluş Savaşı yıllarında Dilovası. Dilovası'nın Yunan ve İngiliz kuvvetlerinin işgaline uğradığı acı yıllar unutulmamalı. İngilizler Gebze'yi işgal etmek için Dilovası'nda çıkartma yaparlar. Savaş yıllarında bu bölgeler çok badireler atlatır. Çok savunmalara tanık olur. Yunan askerlerinden oluşan düşman birlikleri Dilovası tren istasyonuna kadar ilerleyerek hala ayakta olan bu istasyonu kullanırlar. Tavşancıl ve Çerkeşli gibi tarihi yerleşim yerlerinde yaşayan yerli halka baskı ve zulüm yaparlar. Arşiv kayıtlarında Yunan birliklerinin 18 Kasım 1920'de Dilovası'ndan hareket ederek Tavşancıl naiyesini abluka altına aldığını yazmaktadır. Tarih bilinci açısından gençlerimiz,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 Sözcük arıyor Susma gözlerimi çığlık sarıyor Çakmak çakmak gözlerim ben dilovası. Oyuna çağıran çocuklar gibi Bu limanda gemiler bak seher yeri Dil iskeresinden kaçtı Yunanı İngiliz'i Esaret dostum olamaz ben dilovası. Demirciler, tepecik, çerkeşli köyler bir zamanlar bahçeler şarkılar söyler. Şimdi sanayi bölgesi bu eller. Kıyı kenti diyorlar. Ben Dilovası. Dilovası'nın yeşili ve tarihi güzellikleriyle meşhur olan tavşancıla doğru yol alıyoruz. Yüksek bir tepede yeşillikler içinde kurulu tavşancıla girmeden önce.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 Sin minel <Gülüyor> amval Ama nusta'inu giz sabri ve salâh Ruhları şahat, makamları cennet olsun.